Bugün 7 Nisan 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz İkizler burcunda ilerleyen ay sabah 6 14'te kova burcundaki Satürn'e yaptığı üçgen açının ardından boşluğa girecek hareketli ve sosyal enerjilerle güne başlayabiliriz ay gün boyu önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek birçok konuyla ilgilenebiliriz ancak herhangi bir konuya odaklanmada zorlanabiliriz haber trafiği artarken belirsizlikler ve kararsızlıklar da yükselebilir Yakın çevremiz ve arkadaşlarımızla vakit geçirebiliriz. Önemli işler ve kararlar vermek yerine, önceden süre gelen işlerimizle ilgilenebilir, ruhsal ve zihinsel dengemizi korumaya öncelik verebiliriz. Ay akşam 18:30'da yengeç burcuna geçecek. Gece saatlerinde Ay, balık burcundaki Venüs'te de üçgen görünüm yapacak. Önümüzdeki iki gün yengeç burcunda ilerleyecek olan Ay, ev, yuva, güvenlik, beslenme, ailevi ve milli kavramları ön plana çıkarabilir. Hassas ve duyarlı enerjiler ruhsal ve sanatsal konulara ilgimizi artırabilir. Akşam saatlerinde ailemiz, yakınlarımız ve sevdiklerimize karşı daha duyarlı davranabilir, duygusal paylaşımlar yapabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.